Hmm. Ne böyle oldu ki? Tekrardan şimdi vurmam gerekecek. Hadi. Ela evet. buraya gel. Ya. Onun çeti çıkıyor. Çeti çok büyük. Çeti kapatmam lazım. Cet daha şey küçük. Birisi arkamdan kalanıyormuş. Ulan öleceğimi sandım. Değil mi? Evet, sanmış. Çok iyi Bir şey sanmış. Eşke salmasaydım. Ya ben salmamış sen. Yürü sal diyorum ya. Şöyle. Aa, bak şurada birisi varmış burada çok dişit dokunmuş aaa vurmayın Yeni <gülüyor> önlerinde on milyak burnunu kırıttım böyle sevip de ne ağızlıymış yani. böyle bak kıttım, kıttım. Kıttım evet, öyle bak kırttım ne? kırttım ney hmm. evet sizi Hayır vuramıyorum. Hayır vuramıyorum. Hayır vurma. Aa! Niye? Niye böyle? Boş. Aa! Ofla Hayır sen kime öldürdün? Partimde değişim galiba. Hadi, ah sabır, yana kalmışlar mı? Hay, koş, gel. Hı. Mmm Azıcık aşağıdan olmak istiyorum. aşağı yok, ok, gelmiyor benim okum gidiyor ııııı ee, Teypik evet, oynamamın sebebini anladım Aaaa Oğlum kimi öldürürüyüm sanıyorsun ıh Abi yedim yemek yedim iki dakika vurma ya Ben enerjik değilim diyorum Abi yeter öldürmeyin beni çok sinirlenim